Herkese merhabalar. Bugün sizlere 3 malzemeden oluşan bir kurabiye tarifim var. Çok ekonomik, çok pratik ve çok lezzetli bir kurabiye. Hazırlanışına geçelim. Yoğurma kabıma bir su bardağı sıvı yağ alıyorum. Ve üzerine bir paket çilekli puding ilave ediyorum. Siz dilerseniz muzlu, çikolatalı, vanilyalı, karamelli... Hangi pudingi istiyorsanız onu kullanabilirsiniz ya da evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Üzerine alabildiği kadar un ilave ediyorum. ve Birazdan yoğurmaya başlayacağım. Kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Çok sert ya da çok cıvık bir hamur olmayacak. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum çok pratik bir kurabiye tarifi çok ekonomik içerisine çok fazla malzeme katmanıza gerek yok sadece 3 malzemeden oluşuyor ve tadı da çok güzel tadını merak ediyorsanız eğer un kurabiyesini andırıyor çok şahane bir kurabiye hamurumu böyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlıyorum Dilerseniz biraz daha küçük veya biraz daha büyük de yapabilirsiniz ortasını ben sarımsak döveceği yardımı ile Ortasına böyle çukurlar açtım. Daha sonra üzerine çikolata dökeceğim. Onun için biraz içinin e, e, delik olması gerekiyor, çukur olması gerekiyor. Kurabiyelerim hazır. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında yaklaşık bir 15 dakikada pişti. Çok kısa bir sürede pişiyor zaten. Üzerine yarım paket bitter çikolatayı erittim ve üzerindeki çukurlara gezdiriyorum. Çok şahane bir kurabiye, süper gözüküyor. Çikolatalarımızı sürdükten sonra şöyle biraz fıstık gezdireceğim. Görüntüsü çok daha güzel oldu. Bomba bir tarif, mükemmel. Ben çilekli puding kullandığım için tadı böyle çilek aromalı oldu. Siz hangi pudingi kullanırsanız o aromayı alacaktır. Tadı ona böyle benzeyecektir. Yapacakları şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.